Bu. Çünkü sessizlik Bugün önerdi Bence hafif bir rüzgar Sen biliyorsun sevdiğimı yalnız mı yüreği? gözüm yeniden de başlarız sevgilim abim bir rençak ardından kurtul tertiple